Bugün 10 Mayıs 2022 Salı Mars günündeyiz ay saat 1.53 de Başak Burcu'na geçecek önümüzdeki iki gün Başak Burcu'nda ilerleyecek olan ay iş hizmet çalışma ve sağlık konularında öne çıkarabilir Merkür bugün İkizler Burcu'nda gerilemeye başlıyor Merkür 2 Hazirana kadar İkizler ve Boğa Burcu'nda gerileyecek. sabah ve öğle saatlerinde ay İkizler Burcu'ndaki Merkür'le dik açıda olacak Çevremizle iletişimlerde bazı aksaklıklar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Kendimizi bugün doğru ifade etmeye özen gösterelim. Zihnimiz değişken ve kararsız olabilir. Herhangi bir konuya odaklanmakta zorlanabiliriz. Önemli iş ve görüşmeler, alışverişlerde belirsizlikler oluşabilir. Sinir ve sindirim sistemimizde de hassas olabilir. Günlük işlerde yavaşlamalar, planlarda oluşabilecek aksamalar sıkıntı yaratabilir. Her türlü iletişim alanında, ulaşım ve trafikte dikkatli olmakta fayda var.